Ben genelde insanlarla konuşurken yani haliyle bilim yapmayan insanlarla konuştuğum zaman ufak bir kavram karmaşası olduğunu düşünüyorum. Yani benim DNA'mda bu yazılıyor, benim DNA'mda bu var sözü aslında çok doğru değil. Çünkü hmm. yani benim kitabımda bu var yani benim kitabımda bu yazıya bir kavram yani bir söz kullanırız bir Türkçesi ve bu işin kitabında bu yazar diye. O kitabın karşılığı aslında gen ve genom, DNA değil. Çünkü işin harflerinde bu var demiyoruz biz. Dolayısıyla DNA'nın, gen, genomumuzun, yani bizim içerimizde canlılığımızı sağlayan, bütün bu bilginin kabaca harflerini oluşturan molekülün adı DNA. Ve bunun dört çeşidi var bizim kullandığımız. Bazı kendi içinde varyasyonları da var ama şimdilik bu dört çeşide gireceğiz. Adenin, timin, guanin, sitozin diye hepimizin liseden hatta ortaokuldan bildiği. Ve bu DNA uzun bir polimer oluşturuyor. Polimer ne demek? Birbiri arkasına bağlı organik moleküllerden oluşan geniş bir şey. Burada da yansın e, en alt kısmında DNA olarak görüyorsunuz. Bu e, çift sarmallı DNA olarak. Hı hı. Bu DNA'nın içerisinde yani harflerin dizilişi ile değişik um, bölgeler oluşuyor. Bu bölgeler içerisinde bunların sonunda proteine dönüşüldüğünü gördüğümüz bölgelere aslında biz gen diyoruz. O genler çoğunluk çok yani bütün hücrenin alet ve edevatının oluşmasının um, kodunu demek istemiyorum da ne derler, yapım ilkelerini yazıyor diye. Hı hı. Yani bizim bütün proteinlerimiz ve RNA, RNA da bu işin içinde var. O, bu iki grup bütün hücrenin aslında katalizör fonksiyonlarını görüyor ve hücrenin işlemesini sağlıyor. Yani planları, blueprinti orada gibi yani neyin nasıl yapılacağı bir... Tarif kitabı Tabii gibi ya da işte. O yüzden o kelimeyi kullanmamaya çalıştım. Çünkü hmm. bir esneklik yani bu doğa ve gen kapışmasını birazcık da aklımda tutarak yani aynı genomu ikizleri hatırlayalım. Değişik ortamlara koyduğumuz zaman çok değişik çıkarımlar görebiliyoruz orada. yani karakteri... Şöyle diyebilir miyiz? Şöyle bir analoji. Bende de aynı tarif kitabı var. Yani yemek kitabı satılıyor. Aynı kitabı almışız. Hı hı. Ben onu okurken başka şekilde okuyorum. Başka bir yemek yapıyorum. Aynı yemeği yapsak da benimkinin tadı farklı oluyor. Evet. Seninkinin Aynen. tadı farklı oluyor. Böyle diyebilir miyiz aslında? Aynen. Bence çok güzel bir oldu. Tabii. Dolayısıyla gen dediğimiz zaman bütün bunları okurmamız lazım. Onun üstüne de genom dediğimiz zaman da bütün genlerin birleşimi. Yani hepsinin oluşturduğu bir büyük küme. Ama işin ilginç kısmı bu gen ve genom arasında kavramsal olarak baktığımız zaman bir grubu atlıyoruz ister istemez. Bu da yani proteine dönüşmeyen genomun diğer DNA parçası. Bu mesela aşağı yukarı ıı, transpozonlar olarak ona da bir yandan değineceğim. %50'sini en azından oluşturuyor insan genom. Yani şunu düşünün ki Bizim %50'mizden çok daha azımız aslında proteinlere dönüşen, genleri oluşturan bir DNA. Ve bu aslında çok da ilginç bir şey yaratıyor. Şimdi tekrar son olarak da şu yansının sol tarafına bakacak olursak da, bir canlı cansız geçişine de kabaca tanımlayıp bir genom oluşturup bunu hücrenin içerisine koyduğumuz zaman, daha artık bir canlı davranışına yakınlaşmaya başlıyoruz. Halbuki, Sadece DNA olarak bakarsak, bunu bir reaksiyon tübünün içine koyarsanız, bunun canlı ile uzaktan, yakından alakası yok. Yani geçmeden şunu söyleyeyim, biyoloji cahili vardır benim gibi belki chat'te de, onun için aslında söylüyorum bunu biraz da. Yani DNA dediğimiz şey o harfler, yapı taşları, tek tek evet. moleküller. Onlar bir araya geliyor, bunların bir sarmalını bir kısmı işte, bu şeyde sağda gözüktüğü bir gen, evet. onun bir anlamlı bir şeyi, cümlesi, ke bir kelimeleri. Bunların tamamında genom. Dedik. Evet, aynen. ona ee, sen anlamlı değil de proteine dönüşen çünkü geri kalanları regülasyonda ciddi derecede rol oynuyorlar. O çok ilginç. Yani okunduğunda, hani okuyor muhabbeti var ya işte DNA açılıyor ve okuyor ve evet. işte proteine. O okuduğu kısmın bazı kısımları işte yemeğe dönüşen tarifle ilgili şeyler diyorsun ama yarısı da hiç proteinle dönüşmeyen başka bir şey tarif eden ya yani da başka bir işlevi olan bir kısım var diyorsun. Yarısından fazlası hem de yarısından fazlası bu çok ilginç ya. E bu ya e, e, bu bizim DNA'mızda çok unuttuğumuz bir kısım. Yani genlerden DNA'dan bahsederken ve bu DNA gen evriminde, genom evriminde, canlıların evriminde çok ciddi roller oynuyor. Şimdi bunu atlayacağım. Şimdi 3 DNA'ya daha bakmaya başladığımız zaman DNA'nın aslında o kadar basit bir şey olmadığını görüyoruz. Burada oklarla belirttiğim DNA şekilleri en sık aslında karşılaştığımızla bildiğimiz DNA şekli. Gerçi aslında sol tarafı çok doğru olmamış. Yani 3 boyutlu olarak organizasyonda baktığımız zaman bu bir düğüm gibi gözüken. Sol tarafta supercoil coil dediğimiz bir DNA şekli var. Bir plazmit yuvarlak DNA'lar var. Burada bir ucu kırılmış şekli gösteriliyor. Tamamen onu kapanmış olarak hayal ederseniz orada tam yuvarla DNA yuvarlağı veya plazmit dediğimiz şeklini göreceğiz. Üçüncüsü de en sağdaki lineer formu ve bu da kromozomal DNA'yı tanımlamak için kullanılan şekil. Yani lineer formu dediğimiz bir yerde iplik gibi uzuyor, onu tamamen açıp hayal ettiğimiz şeklinde biz o lineer formu diyoruz. Kromozomlarımız bunlardan oluşuyor. Yani sarmalın şöyle duranın, şöyle açılmış halini gibi diyorsun. Ben, ben seni görmedim. Evet, muhtemelen. Ha, tamam, tamam. <gülüyor> Doğru. Sağ tarafta ise DNA sarmalı kendi arasındaki boşluklarını bir nebze ım, tasvir eden, DNA ile DNA'ya gelmek isteyecek diğer moleküllerin, çoğunlukla proteinlerin erişilebilirliğini ciddi derecede etkileyen değişik DNA şekilleri var. Bu DNA şekillerinin dominant olanı B-DNA. A DNA ve Z DNA'ları da var bunların ve ilginç işin ilginç kısmı mesela belli e, koşullar altında bu B DNA bizim en klasik olarak gösterdiğimiz DNA şekli Z DNA'ya sık sık dönüşebiliyor. Bu olduğu zaman dönüşen bölgelerinden gen okuması artıyor ve bunun mesela stres ortamlarında yani psikolojik stres değil de hücrenin yaşadığı stres yani pH değişimleri fiziksel değişimler sıcaklık artışı azalışı gibi alanlarda da ciddi derecede etkili olabileceği son 10, 10 15 senede ortaya çıkmaya başladı. Bunların arasında bir fark var mı şey olarak kendini korumadır, bir şeydir. Yani niye B'den Z'ye geçiyor? Yani yapısal olarak daha yani mı yapısal olarak daha erişilebilir hale geliyor Z yani. Hmm. transkripsiyon dediğimiz bu DNA'dan RNA üretimi ve bunun da sonra proteine dönüşmesi veya hmm. gen ekspresyonu bunu kabaca gen ekspresyonu dediğimiz gene expression ZDNA'da daha kolay oluyor ilginç bir şekilde. Hmm. Bunu da, bu yanılmıyorsam 2019'da en son güzelce bir şekilde gösterildi. Ve benim için çok ilginç veya gösterilden ziyade toparlandı güzel bir makalede. ve Bunun mesela kanser gibi patolojilerde de etkili olabileceği ortaya çıktı.